Ben yiyeceğim. Vereceğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini al. Hepsini al. Al al al. Evet. Çocuklara şunları vereyim. Evet tamam. Şunları çocuklara <gülüyor> vereyim. Teşekkürler. Kurtardım. böyle Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm orada girmiş, He? O yüzden. Allah. Yürümüşün lan. Bey yapmış ama girer geliyor. Tek buradan girer ya amma. Bu ne <gülüyor> kapattın lan de? Oh. Çok kötü olmuş lan. Anlamadı. Çok lan şey, şey, burayı. hadi güle güle. Necat abi. Yapmayın mu? Allah'a emanet olun. ruhuna diyor. Ben tuturalım. Ateş piclete çat predicted. Evet. Bak karşı Şöyle, şöyle, şöyle, uçamazdım, gidiyorlar <gülüyor> mı? Ne oluyor lan? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Bak, o taşlara şartma dikkat et. Bu ne zaman. Tamam. yani Ay, Özdağ. Evet. Çıtır, çıtır. ya özcan gel yani çok tatlı çok tatlı çok tatlı yiyeceğiz